Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki son birkaç haftanın güncellemesiyle yine karşınızdayım. Şimdiki güncelleme konsolosluktaki mülakatlarla alakalı. Department of State yani Dışişleri Bakanlığı Visa Appointment Wait Times diye bir sayfa tutuyor. Kendi web sitesinde. Yani bu web sitesine gittiğinizde konsolosluğun ismini yazdığınızda Aşağı yukarı her vize kategorisinde kaç gün bekleme olduğunu bir mülakat alabilmek için görebiliyorsunuz. Bu sayfa yakın zamanda güncellendi ve farklı kategoriler eklendi. Ben örnek olarak İstanbul ve Ankara'nın vize bekleme sürelerine baktım. Onları şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Vize mülakatı bekleme süreleri web sitesine göre şu anda İstanbul'da B1-B2 vizeleri için 280 takvim günü olarak görünüyor. Tabi şunu söylemekte fayda var her ne kadar konsolosluktan siz çok sonraki bir güne mülakat alabilseniz de bu randevuları konsolosluğun kendisinin geri çekmesi veya sizin daha sonraki kontrollerde daha yakın tarihlere mülakat bulmanız da söz konusu olabiliyor. Mülakat gerektiren FM ve J kategorilerinde ise sürenin 95 takvim günü olduğunu görüyoruz. Yani 3 aydan biraz daha uzun bir süre içinde F1, M1 ve C1 randevuları alınabiliyor gibi görünüyor. Petition-based ve interview gerektiren dosyalarda, mesela H1, L1, O1, P1 gibi dosyalarda ise bekleme süresinin 74 takvim günü olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bu web sitesinde interview waiver, yani mesela B1-B2 vizesini yenilerken bir mülakata ihtiyacı olmayan kişiler, yine FMJ kategorilerinde, HL, OP kategorilerinde herhangi bir mülakata ihtiyacı olmayan öğrenciler, petition based vizeler bunların da aynı gün içinde proses edildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla interview waiver'a tabi iseniz yani mülakat olmadan vizeniz alabilecek iseniz bu çok hızlı bir işlem mülakat gereken işlemlerde ise süreler bu şekilde İstanbul'da şimdi isterseniz bir de Ankara'ya bakalım Ankara Büyükelçiliği'nin yeni bir adrese taşındığını ve önceden yapmadığı Covid zamanında yapmadığı vize mülakatlarına başladığını mesela göçmen olmayan vizeleri verdiğini turist vizesi başvurularını yaptığını daha önceki güncellemelerde açıklamıştım şimdi Ankara'daki bekleme sürelerine bakalım B1-B2 yani turist vizelerinde 137 takvim günü olarak görünüyor Öğrenci vizelerinde FMC'de 63 gün gibi görünüyor. Interview gerektiren dosyalarda da HLOPQ gibi dosyalarda da şu anda 81 takvim günü görünüyor. Interview waiver alabildiğiniz, yani mülakata gitmeniz gerekmiyor. Sadece pasaportunuzu göndererek yeni bir vize işlemi yapabiliyorsunuz. Böyle dosyalarda da 7 takvim günü olarak görünüyor. Dolayısıyla İstanbul ile Ankara'yı kıyasladığımızda sürelerin aslında birbirlerine çok benzer olduğunu, Ankara'nın mülakat isteyen dosyalarda biraz daha erken mülakat verdiğini, mülakat istemeyen dosyalarda vize erlemelerinde ise İstanbul'un aynı günde işlem yaptığını Ankara'nın ise 7 takvim günü istediğini görüyoruz. Aslında Dışişleri Bakanlığı'nın Visa Appointment Wait Times yani mülakat bekleme sayfasını yenilemesi çok güzel bir düşünce. Çünkü hangi konsoloslukta aşağı yukarı ne kadar süre bekleyeceğinizi görebiliyorsunuz. Ama şunu da unutmamak lazım. Her konsolosluğun kendine ait bazı usulleri var. Mesela İstanbul'un sık sık yer açıp daha yakın tarihlere turist vizesi randevusu vermesi gibi. Dolayısıyla bu listeleri bir rehber olarak kendinize kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı ne kadar sürede randevu alacağınızı anlayabilirsiniz. Ama sistemi sık sık girip kontrol etmekte ve devamlı surette erken tarihe randevuyu çekmeye çalışmakta her zaman fayda olduğunda bir kere daha söyleyelim. Bu videoda biraz da Amerika'da yapılan seçimlerin göçmenlik hukukunu nasıl etkileyeceği üzerinde durmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Amerika'da milletvekillerinin Komple senatörlerinde bazılarının yenilendiği, yeniden seçime gittikleri bir seçim yaşandı Kasım ayında. Burada ortaya çıkan sonuç şu, demokratlar senatörün hala hakimiyetini elinde bulunduruyor. Cumhuriyetçiler ise temsilciler meclisinin kontrolünü ele geçirdi. Önceden demokratlarında, şimdi cumhuriyetçilerin oldu. Dolayısıyla meclisin iki kanadında senatörde demokratların, temsilciler meclisinde ise cumhuriyetçilerin hakim olduğu bir duruma girmiş olduk önümüzdeki iki sene boyunca. Peki önceden durum nasıldı? Önceden demokratlar hem senatoyu hem de temsilciler meclisini yönetiyordu. Şimdi ise biri demokratlar biri cumhuriyetçiler. Dolayısıyla kanun çıkartabilmek için her iki kanadın da onayı gerektiği ve bunun başkana sunulması gerektiği düşünülürse önümüzdeki iki yılın çok büyük oranda çok ciddi kanunların geçmeyeceği bir yıl olarak düşünülebileceğini görebiliriz. Tabi bu aslında önceden de yani demokratların her iki kanada da sahip olduğu dönemde de bu şekildeydi. Çünkü demokratlar senatoda ciddi kanunları geçirmek için gereken 60 sandalyeye bir türlü ulaşamıyorlardı. Yeni seçim döneminde de bu değişmedi. Evet çoğunluğu kaybetmediler ama hala demokratların 51 sandalyesi var. Dolayısıyla isteseler de oradan Göçmenlik hukukuyla ilgili devrim şeklinde içeriği olacak kararlar geçiremeyecekler. Kaldı ki geçirseler bile temsilciler meclisinde bunun bir karşılığı olmayacaktır. Çünkü demokratlar orada çoğunluğu kaybetti. Tabii çok önemli konularda yapılacak düzenlemeleri bazen parti hatlarını aşarak, birleşerek yapabiliyor Amerikan Meclisi. Ama... Önümüzdeki dönem içinde göçmenleri umutlandıracak, göçmenleri tekrar mesela Amerika'da bulunan yasal statüde olmayan göçmenlerin önünü açacak tarzda bir kanun çıkması kesinlikle önümüzdeki 2 yıl içinde beklenmiyor. Onun dışındaki konular Biden yönetiminin kontrolü altında olan konularda ise önümüzdeki 2 yıl içinde biraz daha ilerleme, biraz daha gelişme ve Trump dönemine ait olan izleri biraz daha ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılabilir. Bu gelişmeler oldukça biz zaten sizinle paylaşacağız. Bir güncellemede vize bülteni ile alakalı Dışişleri Bakanlığı Aralık 2022 vize bültenini yayınladı. Bu vize bülteninde yine enteresan bilgiler söz konusu. En önemli ve en dikkat çeken şeyin Devletli numaralarındaki ciddi artış olduğunu görüyoruz. Aralık ayında 6100 olan devletli numarası Ocak ayında 15.000 olarak açıklandı. Dolayısıyla bu gerçekten çok büyük bir sıçrama, çok büyük bir artış. Ocak ayı itibariyle numarası 15.000'den az olan kişilerin randevuları verilebilir Amerika içinde iseler başvuruları gönderilebilir demektir bu Dolayısıyla divilateri de mülakat bekleyen kişileri umutlandıracak sevindirecek bir haber bu Tabii Türkiye'deki divilateri ile ilgili çok fazla soru geliyor benim bildiğim ve görebildiğim kadarıyla 2022 yılına ait şimdiye kadar divilateri mülakatı henüz konsolosluklarda olmadı Amerika içinde düşünecek olursak numarası düşük olanların dosyalarını göndermeye başladık henüz mülakatımız yok ama önümüzdeki aylarda mutlaka Amerika içinde mülakatlar gelmeye başlayacaktır. DV Lattery'den Green Card kazanmış ve bu prosedürü Amerika içinde takip etme imkanı bulunan kişilere, mesela turist vizesi, H1, L1, i 1 E2 sahibi kişilere bu işi Amerika içinde takip etmelerini her zaman olduğu gibi bu videoda da tekrar tavsiye ediyorum. Çünkü konsoloslukların DV Lattery dosyalarının mülakatlarıyla ilgili bu sene nasıl bir tavır alacağını şu an itibariyle henüz Görebilmiş değiliz. Son güncellememiz yine göçmenlik bürosuyla alakalı. Göçmenlik bürosundaki mülakatlar nasıl gidiyor, dosyaların hızı nedir biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Göçmenlik bürosundaki dosyaların geçmişe oranla biraz daha hızlandığını söyleyebiliriz. Bunu her kategoride söylemek mümkün. Göçmen olan vizeler, göçmen olmayan vizeler, green card başvuruları, çalışma vizesi başvuruları, F1 öğrenci statü değişikliği başvuruları, Aşağı yukarı her kategoride bir hızlanma durumunun olduğunu söyleyebiliriz. Mesela son zamanlarda Amerika içindeki turisten f geçiş başvurularında, öğrenci vizesi değişikliği başvurularında sürelerin 3-4 aya kadar gerilediğini gördüğümüz durumlar oldu. Yani yine B2 uzatmalarına 6-7 ay içinde cevap verildiğini görüyoruz. Süreyle ilgili en çok bizi şaşırtan konu Green Card başvurularında bazen görebildiğimiz hızlı süreler, özellikle National Interest Waiver kişilerin kendi kendine yapabildiği Green Card başvurularında şu anda 4 ay 5 ay içinde sonuç alabildiğimiz dosyalar var. Dolayısıyla göçmenlik bürosunun hem Trump hükümeti zamanındaki yavaşlığının hem de Covid'den kaynaklı yavaşlığının şu anda biraz daha azaldığını söylemek mümkün. Çok fazla gelişme görmek istediğimiz ama bir türlü gelişme göremediğimiz alan ise çalışma izinleri ve seyahat izinleri ile alakalı. Göçmenlik bürosu çalışma izinlerine bugünlerde 12 ile 16 ay arasında, seyahat izinlerine ise 14 ile 18 ay arasında geri dönüş yapıyor. Dolayısıyla bu hala bir kanayan yara. Umarım yakın zamanda bunun da hızlandırılması söz konusu olur. Göçmenlik bürosunun mülakatlarıyla ilgili biraz bilgi vermek gerekirse, DV üzerinden olan dosyalarda çoğunlukla mülakat alıyoruz. Geçen sene bazı dosyalar mülakatsız kabul edildi. Özellikle 30 Eylül'e yakın tarihlerde. Aile üzerinden olanlardan mülakatlar devam ediyor. Yine bazen istisnai durumlarda evliliğin gerçek olduğunun çok açık olduğu durumlarda mülakat istisnalarının uygulandığını ve dosyaların hızlandırılmaya çalıştığını görüyoruz. İş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurularında ise genel itibariyle hala mülakat verilmiyor. Ama bu alanda mülakatların biraz daha arttığını gözlemliyorum son zamanlarda. Dolayısıyla Trump hükümetinin zamanında getirilen %100 her dosyaya mülakat şu anda tam uygulanmasa bile Biden hükümetinin iş yeri üzerinden yapılan Green Card sponsorluklarında bazen mülakat verdiğini görebiliyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.